Bugün 4 Ocak 2023 Çarşamba, Merkür günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne değişken ve kararsız enerjiler veriyor. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, komşular, eğitim, seyahat ve ticari konular günün genelinde daha fazla gündemimizde olabilir. Öğleden sonraki saatlerde günlük rutin işlerle ilgilenebilir, keyif aldığımız konulara zaman ayırabiliriz. Zihnimiz çok hızlı çalışabilir ve birçok konuyla da ilgilenebiliriz. Ancak Merkür'ün ve Mars'ın retro hareketli olmasıyla herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Geçmişe ait konular zihnimizi daha fazla meşgul edebilir. Öğrenme merakıyla bol bol okuyabilir, sohbet ortamlarında yer alabiliriz. Bunlar yüzeysel ve dedikodu içerikte de olabilir. Gece saatlerinde etkinleşecek olan Ay ile Neptün arasındaki dik açı bize duygusallaştırabilir. Gereksiz hassasiyetler ve alınganlıklar gözlenebilir. Melankolik olabileceğimiz gece saatlerinde çevreden gelen etkilere karşı da hassas olabilir. Duygusal iniş çıkışlarla karşılaşabiliriz. İçe dönme ihtiyacı, yalnız kalma eğilimi yaratabilir. Maneviyata yönelip tefekkür etmek gece saatlerinde faydalı olabilir.